Aşkı gözlerimde bıraktım yalansız günahsız Ben günahçar bir kul olsam da kader bu bizi bağladı Sarıldık hayata biz derman bırakmadın hayatlar derdin nedir bizimle söyle ulan revamı Sevabından çok günahlarım var artık Cehennemin en güzel yerinde biz Seninle yanacağız Bitip tükenmeyen mürekkep inan yazdırır Hayallerimi yazdım abi bir boşluğa sarıldım Kapıldık gerçek olmayan bir hayal peşine Peşim peşim verdiğim ömrümü yetmedi mi söyle böyle hayat var mı ki söyle Dört bir yanımı sardılar benim kaldım böylece be Şimdi çıkıp geri gelsen istemem ki artık Ben değiştim sağ olun biraz geç uyandım Uykudaydım sanki senelerce biraz safmışım Saflığımdan yararlananlar birazcık utansın lan Nasıl bir düzen bu böyle anlamadım hayatımın tam ortasında misali uçamadım Kanadı kırık bir serçeyim Gözyaşımsa damladı Çok yakındır Azrail al artık bu canımı Bıktım artık hayattan yeter Ciğerlerimi kararttım ben her akşamın sonunda Böyle şarkılar yazım Dinlersin diye belki bir umuda bağladım Neyse artık önemi yok Bitirelim bu sayfayı Sevdanın son yazında Bahar çiçekler atmış bensem ayın tarlasındayım Adımlar attım ölüme Üşüttüm son Kasım'da Sormasınlar aşık olduğum kadın kim duymasınlar Adını gizli tuttum adeta sakındım sol yanımda Güzel bir gün düşünme sen ve ben varız sonunda Gece olunca ayrı düşmek üzere yolumuz ayrılır bak Aynı rüzgar aynı ben bir ayrıdır geçen bir ayrı düşler aynı Sen karanlık olduğumda başıma dert olan yerden ayrı beklemek gibiydim Acımı tazeler bir çay gibi. Gerekti, yine de dinmemen gerekti yaptığımda gözlerimden Ufka baktığımda görmemem gerekti Yüzünü tekrar Üzilip kaldığımda içime düştü Yine bu efkar Bana bıraktığımda mutlu olmak aşk ya Bu duygu eşsiz ve yüzüne doğru etsin Sana besteler yazan bu sayfalarını desin Sesini kessin ayrılıklar artık Tepeme bilmesin bu yokluk Beni de etmesin ve tehdit Haberim olmasın da başka birini Sevdiğin gün haberi gelsin haber bile sensiniz Kualar eşliğinde yolunu gösterin bu bari zor gelir Yolunda ölmek bile çok güç Bir akşama kitapla gözlerin gelirken akla düştüm Ve kalktığımda yoktun ölüme doğru koştum Yoruldum da diyemedim sana Yüzünü göremedim yine Doyarak bakamadım sana Beni de yalnız hissettiren bu sevda bitmedi Biter mi bir gün hasret ihtimali sevmedim Gittiğin gün oysa bittiğimin resmiydi Resimlerde kaldı bu da sevdiğimin resmiydi